Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, Amerikan park modüllerinde e, diğer videolarda izlediğimde e, genelde Amerikan park, park modülü anlatılıyor vesaire ama e, sonrasında sinyallere nasıl bağlantı verilir? Sinyal nasıl yakılır? Bununla ilgili kimse video çekmemiş. Onunla ilgili bir video hazırladım sizler için. Gündüz olduğu için ne derece görünüyor bilemiyorum. Şimdi Montajı anlatacak olursak Marikan park normal şekilde bağlıyoruz. Bağlantı bittikten sonra bu soket kısmında bağladığımız ikili kablo var. Sinyali kesip birini sağ, birini sola verdiğimiz kabloyu ee, bu sinyale giden kısım yani sinyale giren kısma tek damar bir kabloyla bu aradan geçirerek sinyalin olduğu yere getiriyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken en önemli detay şu. Şu gördüğünüz kesilen kablo mavi. Geri kalan kısım burada iç kısımda kaldı. Ortadan kesip buradaki kısmı iptal ediyoruz. Bu burada kalıyor. Oradan tek damar çektiğimiz kabloyu buraya vererek bağlantıyı bitirmiş oluyoruz. Çünkü siz buradaki hattı buraya verdiğiniz zaman çakışma olacaktır. Buradakini iptal etmeniz lazım ki modül orada kendi istediğini yapabilsin. Montaj bu kadar. Oldukça basit sizin de yapacağınızı umuyorum. Videoyu beğendiyseniz kanalın altına yorum yapıp sayfamıza abone olup bizlere destek olabilirsiniz. Hepinize şimdiden kolay gelsin. Hoşçakalın.